Daha önce de bahsettiğimiz gibi parçacık sistemlerini sudan başka efektler yaratmak için de kullanabiliriz. Örneğin havai fişekler. Bunun nasıl işlediğini anlamak için işe yer çekimi etkisi ve birkaç parçacıkla başlayalım. Yükselebilecekleri maksimum yüksekliğe ulaştıklarında patlayıp ortaya başka parçacıklar çıkmasını sağlıyorlar. Bu parçacıklara yavru parçacıklar deniliyor. Yerçekimi kuvvetini buradaki kontrolüyle değiştirebiliyoruz. Yerçekimi kuvvetinin artması parçacıkların çok daha fazla yükselmemelerine neye azalması da parçacıkların fırlayıp ekranın dışına çıkmalarına sebep olur. Yavru parçacıkların kısa bir süre sonra kaybolduklarını fark etmiş olmalısınız. Bu süreye yavru parçacıkların yaşam süresi ya da ömrü diyoruz. Yaşam süresini buradaki kontrollü kullanarak değiştirebiliyoruz. Bu kontrolü kullanarak ortaya çıkan yavru parçacık sayısını da arttırabiliriz. Ortaya çıkan şeyin daha inandırıcı olması için e, işe biraz da rastlantısallık ekleyelim. İşte buradan. Bunu yavrucukların hızını rastgele ayarlayarak elde edeceğim. Çok daha iyi görünüyor değil mi? Peki ilk parçacıkların atıldıkları açıyı değiştirmeye ne dersiniz? Harika oldu. Bir sonraki alıştırmayı yaparak sizin yaratacağınız havai fişeklerin neye benzeyeceğini görebilirsiniz. Bundan sonraki videoda ise ping pong topu simülatörünün altında yatan fizik kurallarını biraz daha yakından inceleyeceğiz. Eğer kendi simülatörünüzü en başından kendiniz kodlamak istiyorsanız bu bilgilere ihtiyaç duyacaksınız.